Lityum, aripiprazol 5 mg kullanıyorum. Sabah kalktığımda e, aşırı sersemlik, ağırlık hissediyorum. Ve akşama kadar geçmiyor. Bu ilaçlardan mı? E, ayrıca bu ilaçlar kilo aldırır mı? Sürekli kilo alıyorum. E, evet, yani hem lityum hem aripiprazol. Her ikisi de kendi sınıfındaki ilaçlar arasında en az kilo aldırma riskine sahip olan ilaçlar olsa da e, psikiyatrik ilaçların bir kısmı kilo aldırır. Bunlar da kilo aldırır, aldırabilir. E, sabah kalktığımda aşırı sersemlik ve ağırlık hissediyorum diyor. E, bu kısmı yani her iki ilacında da çok fazla sersemlik ve ağırlık hissettirmesi yok ama olmayacak şeklinde kesin bir kanaat bildirmemiz doğru değil. Çünkü ilaçlar kişilere göre de farklı etkiler gösterebilirler. Onların genetik yapılarına göre ilaçların etkileri de değişebilir. Ama kilo aldırmaları kesin. Kendi sınıflarında en az kilo aldıran ilaçlar olsa da bu ilaçlarla kişi kilo alabilir. Üstelik sürekli de kilo almaya devam edebilir. Dolayısıyla bu kişinin tekrar psikiyatristiyle görüşüp tedavi konusunda e, yeni bir düzenlemeyi ye, ulaşmaya çalışması lazım. Öneriler alması gerekir.